Herkese merhaba sevgili Teknoloji Roku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Huawei MateView monitörü inceliyoruz. Bildiğiniz gibi Haziran ayının başında Huawei bir etkinlik yaptı. Global bir etkinlik ve bu global etkinlikle birçok yeni ürünü tanıttı. Bunların arasında MateView adını verdiği yeni bir monitör ailesi de bulunuyordu. Bunlardan bir tanesi olan ki hemen şu anda yanında görmüş olduğunuz bu çok şık ve çok güzel monitörü de bize test için gönderdi. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir genel olarak görünümden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Alüminyum görünümlü bir gövdesi var bu monitörün. Alt kısmında böyle büyük bir tablamız var. Monitör bu şekilde sabit olarak böyle geliyor. Yani sizin bunu bir hani demonte etmeniz, monte etmeniz falan gerekmiyor. Bu şekilde geliyor. Bu alt kısımdaki tablonun hemen ön uç kısmında bir böyle Wi-Fi işareti gibi bir işareti var burada. Huawei marka cep telefonlarıyla bir etkileşim kurup e, cihazla bağlantısını buradan sağlıyorsunuz. E, monitörün inceliği falan çok güzel. Gerçekten de çok ince bir monitör var. Ve e, hani bazı monitörlerde vardır. Bazı yerler çok incedir ama arkası şişik filandır. Bu öyle bir şey değil. Yaklaşık böyle bir santim falan gibi bir kalınlığı var. Ve bütün monitörün, buradan baktığım zaman mesela ben, Aynı inceliği görmüş oluyorum. Ekranın çerçevesi oldukça yine ince bir şekilde tasarlanmış. E, sıfır bir çerçeve diyebiliriz. Çok az böyle hani hafif bir siyahlık var. Çerçevenin dört bir tarafında. Bunun dışında bu ayağa monte edilmiş bir hoparlör var ki onun ses kalitesi çok iyi. Onun detaylarını da ses kalitesi testinde anlatacağım. Bu ayağın yan yüzünde bağlantı yollarımız var. İki tane USB var. E, bir tane kulaklık çıkışımız var. Güç düğmemiz var. Bir de... 2 tane tip A bir tane tip C bağlantımız var. Arka tarafa geçtiğimiz zaman ise HDMI bağlantısı bulunuyor. Bir adet yine tip C bağlantısı var ama bu bağlantı istersek ki biz burada öyle yaptık güç için kullanılıyor. Bunun dışında bir yukarı ve aşağı hareket ettirme sistemimiz mevcut. Şöyle göstermiş olayım. Şu anda en üste duruyor. Buraya kadar şöyle indirebiliyoruz ve aynı zamanda bu şekilde öne doğru ve şöyle iç kısma doğru çok hafif bir Açıyla verebiliyoruz monitörümüze. Bunun dışında böyle sağa sola vesaire dönmüyor. Onu da altını çizelim. Şöyle yukarı doğru kaldıralım. Öte yandan öte yandan çok enteresan bir özellik var. Bunun detaylarını göstereceğim ama şu alt kısımda böyle bir e, özel bir alan var. Bakın ben parmağımı dokunduğum zaman böyle e, şu an sesi arttırıp kapatabiliyorum. Ama bunun detaylarını birazdan vereceğim. Buraya bastığımız zaman böyle birçok ayarı buradan ayarlıyorsunuz. Ve bu bence çok güzel olmuş. Yani bir Fiziksel bir tuş, bir tek açma-kapama tuşu var. Onun dışında bütün ayarları buradaki bu özel dokunmatik alana dokunarak yapıyorsunuz. Onun detaylarını birazdan söyleyeceğim. Bunun dışında ürünün fiziksel görünümü bu şekilde. Şimdi gelin bir teknik özelliklerle ilerleyelim. Ekranda tablolar göreceksiniz. Biraz sonra videonun ilerleyen kısımlarında Huawei MateView'in teknik özelliklerini bu tablolarda sizlerle paylaşacağız. Şimdi ekranımız 28.2 inç büyüklüğünde 4K plus bir ekran 3840K 2560 piksellik bir çözünürlük sunuyor. 60 Hz'lik bir tazeleme hızımız var. 164 ppi piksel yoğunluğu. 3'e 2 oranlı IPS bir ekran. Bunu fiziksel özellikle de söylemedim ama muhtemelen ekranda anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. 500 nit parlaklığımız var. 10 bit 1.07 milyar renk derinliği var. HDR10 desteği sunuyor. 4 metreden net ses alabilen gürültü azaltma algoritmalı 2 adet dahili mikrofonumuz var. sRGB ve DCI-P3 modunda renk doğruluğuna ulaşabiliyor. Ve DCI-P3 renk gamının %98'ini ve sRGB renk gamının %100'ünü destekliyor. Bağlantı yuvalarını söylemiştik ama bir daha teknik özelliklerle söyleyelim. 2 tane USB tip C bağlantımız var. 2 tane USB A bağlantımız var. Tip A daha doğrusu. Bir tane HDMI bağlantımızı, bir tane 1 Display portumuz var, bir de 3.5 milimetrelik ses çıkışımızın olduğunu söyleyelim. Huawei smartlarımız var. Huawei One Hub desteğiyle bu cihazda kablosuz görüntü aktarabiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Huawei marka cep telefonlarıyla ya da tabletlerle uyumlu olan cihazlarla daha doğrusu Huawei'nin kendi ekosistemindeki cihazlarla bu cihaz arasında kablosuz görüntü aktarımı yapılabiliyor. Biz telefonla denedik ama tablet ve benzeri cihazlarla da bunu gerçekleştirebilmeniz mümkün. Gelelim fiyatına fiyatı biz bu incelemeyi yaptığımız tarihi itibariyle 6.999 TL idi. Şimdi bu teknik özelliklerden bahsettik. Fiziksel özelliklerinden de bahsettik. Huawei şimdi farklı bir alana giriş yapıyor. Öncelikle bunu söylemek isterim. Çünkü bugüne kadar markanın monitörü pek yoktu. Türkiye'de hiç satmıyordu zaten. Bunlar ilk örneklerden bir tanesi. Çok iyi bir hızlı ve güzel bir giriş olmuş. Neden? Şimdi Huawei kendi ekosistemini kurmaya çalışıyor biliyorsunuz. Telefonundan, tabletine, saatinden işte farklı cihazlarına kadar artık monitörü de var. Ve hani bilgisayar var, saati var, telefonu var, tableti var bunları artık bir de monitör eklenmiş oluyor. Hatta bileklik vesaire de var. Onları da saydığımız zaman kulaklık şu bu sayınca aslında çok ciddi bir ekosistem kurmuş oluyor. Ürünün kullanım deneyimi nasıl? Şimdi beni biliyorsunuz ben uzun yıllardır farklı cihazları inceliyorum. Monitör inceledim, bilgisayar inceledim. 3'e 2 oranında pek seven birisi değilim ama bu cihazı beğendim. Neden? Şimdi 16 9 da seçenekler var biliyorsunuz ama 3'e 2 olduğu zaman ekranda daha bir dolgun olarak görebiliyorsunuz. Yani birçok görüntüyü vesaire burada görebiliyorsunuz. Bazı videolarda alttan ve üstten boşluk atabiliyor. Çünkü Orantel 9 videoyu 3'e 2 bir ekranda izlemeye çalışıyorsunuz. Ama çok büyük bir sıkıntı değil. Onu söyleyebilirim. E şimdi farklı senaryoda kullandık biz. Bir tanesi normal günlük olarak işte teknoloji oku ofisinde kullandık. Ne yaptık? Bilgisayarımı bağladım ben genelde. Ben hem evde hem iş yerinde. E yani hem burada hem de ev kendi evimde. Bir harici monitör kullanıyorum. Öncelikle işlerimi yaptım. Hani maillerime yanıt vermek olsun, arada ufak tefek montajlar olsun, maille yanıt vermek olsun gibi birçok işlemi bu monitörle yaptım. Gayet de güzel bir şekilde yapılıyor. 4K desteğinin olması güzel. Onu söyleyeyim. Ve birçok renk gamutunu da destekliyor. Renk uzayını da destekliyor. Ve özellikle mesela böyle hani... Günlük işler kullan için ben kendimden örneği verdim. Montaj yapanlar için de aslında güzel olabilecek özellikler sunuyor. Yani montajda da gerçek renkleri gösterme açısından da gayet faydalı olabiliyor. artı oyunda da kullanabilirsiniz. Oyunda da gerçekten de hani çok güzel bir kullanım hissiyatı veriyor. Monitörün bu çerçevesinin çok ince olması benim özellikle hoşuma gitti. Çünkü ince çerçeve olduğu zaman biliyorsunuz oyuna daha adapte Hatta böyle aklıma şey bile geldi. bundan iki tane koysak yan yana falan nasıl olur diye. Ee, öyle bir senaryo düşünülebilir. Yani iki monitörle falan gibi bir senaryo düşünülebilir. Güç kaynağına baktığımızda bir adaptör geliyor. Aslında standart bu Huawei e, laptoplarda gelen adaptöre çok benziyor. Muhtemelen 65 watt'lık bir adaptör geliyor. Onunla e, güç aktarıyorsunuz. İsterseniz görüntüyü e, USB tip C'den de bağlayabilirsiniz. E, farklı bağlantılar da var üzerinde. HDMI de var. Oradan onu da kullanabiliyorsunuz. Hani hangi tür işte ka ekran kartı neyi destekliyorsa nasıl destekliyorsa ana ekran yapabilir, bunu ikinci ekran yapabilirsiniz. Birçok farklı senaryoda kullanabilirsiniz aslında. Yani Günlük hayattan tutun da eğitime kadar, profesyonel bir kurgucuya kadar ya da oyun tarafında da desteklenen bir monitör olduğu için de birçok farklı alanda kullanabilirsiniz. Öte yandan ben şundan bahsetmek istiyorum. Hoparlör var dedik. Çok da güzel bir ses kalitesi var onu söyleyeyim. Yani Hoparlörde ben ses kalitesini çok beğendim. Şimdi bir video izleyelim. Hem bu ses kalitesini siz de bir görün ve aynı zamanda ne kadar desibel veriyor bu hoparlör ses çıkışı onu da ekranda görelim. Gelelim Huawei Mate bu Smart Bar adını verdiği markanın şurada gizlice bulunan, bakın ben parmağım dokunduğum zaman böyle bir menü çıkıyor. Bu menüden bahsetmek istiyorum çünkü monitörün bütün ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Şimdi monitörde şöyle iki kere tıkladığınız zaman bir ana menümüz geliyor. Şöyle bakalım ana menüye. İşte göz konforu var. Burada parlaklık var. Burada giriş kaynağı var. Ve burada da renk gamı var. Ve diğer ayarları da yine buradan yapıyorsunuz. Bunlara böyle mesela işte bir kere tıklayarak, iki kere tıklayarak, iki kere tıkladığı zaman geri gidiyor. İşte bir kere tıklarsanız tekrar bu ana menüye ulaşmış olursunuz. Bu şekilde birçok ayarı değiştirebiliyorsunuz. Mesela giriş kaynaklarını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani tip C'den olsun. Mesela şuradan göstereyim ben size. Bunların detayları da size göstereceğiz zaten. Mesela burada kablosuz USB-C, HDMI ve mini DP olarak buradan kaynakları seçebiliyorsunuz. Yani bu dört farklı kaynaktan görüntü aktarabiliyorsunuz. Bu da çok güzel olmuş. Özellikle ben kablosuz deneyimini çok beğendim. Biz Huawei P40 Pro ile yaptık biraz sonra göreceğiniz detaylarda. Ve telefonumuzu buraya yerleştirdiğimiz anda ekrandaki görüntüyü eğer tabii giriş kaynağında kablosuz olarak seçtiğiniz zaman bu monitörden otomatik olarak izleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel olmuş bence. Çünkü özellikle böyle telefondan bir şey izlerken daha büyük ekranda göreyim diyorsanız. Bilgisayar olmadan da, çünkü burada bu da önemli, bilgisayar olmadan da direkt görüntüyü bu şekilde kablosuz aktarmanız gerçekten de iyi olmuş. Ve herhangi bir kesinti vesaire olmadan da görüntüyü burada, telefonundaki görüntüyü birebir bu ekranda görüyorsunuz. Yani telefonun ekranda ne varsa, telefonun menüleri, bu hepsini buradan devasa bir ekranda görebiliyorsunuz. Bence de bu çok güzel de bir özellik olmuş. Bunu yaparken de yapmanız gereken şey şu, telefonunuzu buraya koyuyorsunuz veya tablet de olabilir bu arada. Tabletinize telefonunuzu buraya koyduğunuz zaman zaten sizi yönlendiriyor. Bağlantı kurmak istiyor diyor. Bağlan diyor vesaire diyor. Bu arada e, cihazı da bir e, Wi-Fi alana bağlamanız gerekiyor. Biz e, ilk kurduğumuzda size zaten yönlendirmeler yapıyor ve bunlarla ilgili ayarları biz yaptık. Ofisimizin ağrına da bağlandık ve bütün e, yaptığımız çalışmalarda da Wi-Fi alana bağlıyken aldık bu ekran görüntüleri. Bunu da altını özellikle çizeyim. Şimdi Huawei MateView'de 500 bit parlaklık var. Bu da bu tarz bir ekran için çok iyi. 10 bit renklerini destekliyor. HDR 10 desteği olduğunu söyledik. Üzerinde dahili mikrofonlar da var. Ve renk doğruluğu anlamında da sRGB bir renk gamının %100'ünü desteklediğini söylemiştik. DCI-P3 renk gamında da %98'ini destekliyor. Yani bu bağlantılar olsun, bu özellikler olsun gerçekten de çok başarılı bir şekilde kullanılabiliyor. Onu da söyleyelim. 28.2 inçlik bir monitör için kullanılıyor. Ee, ortalama bir fiyat olduğu söyleyebiliriz. En azından bu özellikler olan. Çünkü işin içine tipçiye bağlantısından da görüntü alabilme, farklı bağlantı türlerinde destekleme, kablosuz görüntü de alabilme gibi özellikler girdiğinde hani karşılaştıracağımız rakiplerde olmayan özellikler bunlar. Çünkü örneğin mesela kablosuz özellik zaten sadece Huawei marka cihazlar üzerinden kullanabileceğimiz bir özellik olduğu için diğer markalardaki monitörlerde zaten bu özellik yok. O bakımdan fiyatım ben Ortalama bir fiyat olduğunu söyleyebilirim. Zaten böyle bir hani ekosistem ürünü de aldığınız için birazcık da hani biraz öyle bakmak gerekiyor. Huawei'nin ekosistemini destekleyen güzel bir monitör almış oluyorsunuz. Evet bir incelemenin daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Huawei Make View monitörü anlatmaya çalıştık. Huawei'nin bu alandaki ilk ürünü oldukça güzel bir monitör ve marka şu mesajı veriyor. Çok açık ve çok net ekosistemimi geliştireceğim ben diyor ve siz Huawei marka cihazlar aldıkça ben daha daha da farklı bir ekosistem kuracağım. Daha da büyüyecek bu ekosistem. Ve monitöründen tut tabletini, telefondan tut saatine kadar ben birçok ürünle karşına çıkacağım diyor. Huawei Mate de bunun en güzel örneklerinden bir tanesi olmuş. Ürünle ilgili bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmında bize yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alanda takip etmeyi ve ve, ve aynı zamanda www.teknolojioku.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Çok güzel haberlerimiz var. Çok güzel içeriklerimiz var. Oraya da bekliyoruz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.